Duvar Seslendiren Umut Perkörüm Bir hastane odasında yürüyemeyecek durumda olan üç ağır hasta vardı. Bunlardan birisi pencerenin önüne, ikincisi ortaya, üçüncüsü ise kapı kenarına yatırılmıştı. Uzun süre aynı odada ve aynı yatakta kalmak onları bazen bunuruma sokuyordu. Pencere kenarındaki adam iyimser bir adam olduğu için neşeli konuşmalarıyla diğerlerini eğlendiriyor ve sıkıntılarını azaltmaya çalışıyordu. Her gün dışarı bakarak ağaçların neşeli çocukları ve karşı doğadaki çiçek dolu kırları uzun uzun anlatıyor, onu dinleyen arkadaşlarını rahatlatıyordu. Bir süre sonra hastanenin kasvetli havası dağılmış ve bir türlü geçmek bilmeyen can sıkıcı saatler tatlı hikayelerle dolmuştu. Bir gün ortadaki hastanın aklına ansızın bir fikir geldi. Eğer pencerenin önündeki hastaya bir şeyler olacak olsa oraya kendisi geçecek ve onun hikayelerini dinlemektense dışarıdaki renkli ve canlı hayatı kendi gözleriyle görecekti. Pencere önündeki hastaya arada bir kriz geliyor ve ilaç alınca geçiyordu. Bir gece vakti bu krizlerden birine yakalanan adam ilaçlarını almaya çalışırken ortadaki hasta büyük bir gayretle doğrularak onun ilacını devir vermişti. Şişe yere düşmüş ve paramparça olmuştu. Ertesi sabah pencere kenarındaki hasta ölü buldular. Onun yerine ortadaki yatan hastayı pencere kenarındaki yatağa geçtiler. Adam göreceği manzaranın heyecanıyla dışarı baktığında beyninden vurulmuşa döndü. Bence enin birkaç metre ötesinde simsiyah bir duvardan başka bir şey yoktu. Son.